Amerika'dan, Avrupa'dan destek beklemek Müslümana yakışacak bir şey değil. Yani sen birleş, iddiati İslam oluştur, konu bitsin. Sen iddiati İslam'a karşı gel, sonraki gelsin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birleşik Devletleri gelsin diyor. NATO Birleşik Devletleri gelsin, bizi kurtarsın diyor. Onlar birleşmiş, evet. birleştiği için güç olmuş, e sen birleşmeyi kabul etmiyorsun. Birleşmeyi kabul etmiyorsan parçalandığın için gücün yetmez. Mesela 10 kiloluk bir ağırlık. Bir çocuk onu kaldıramaz. Tabii. Ama 10 tane çocuk bir araya geldiğinde 10 kiloyu kaldırır. Değil mi? Netice evet. biter. Ama gelen çocuk geri dönüyor. Gelen çocuk geri dönüyor. Dolayısıyla o ağırlık Müslümanların sırtında sürekli duruyor. Onu birleşse tüy gibi kaldırır atarlar. Konu biter.